Merhaba, arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Peugeot 307'ye ayna, altı aydınlatma yapıyoruz. Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Dış kapağı söktükten sonra alt kısmı açıyoruz. Sonrasında bu kapak da, bu da çıkıyor Bunun altı biraz dolu. Bu sağ sensörlü olan talap. Sol tarafta bu kadar kalabalık malzeme yok. Şurada bir boşluk var yuvarlak. Burayı oyup oraya koyabiliyorsunuz. Daha sonrasında kablosunu şuradan geçirdim. Şimdi kapı tarafından nasıl devam edeceğiz onu anlatayım. Kapıda sensör bulamadığım için kapının aradan sadece artı kablosu götüreceğim. Şaseyi kapıdan vereceğim. Buradan köşeden tavan üstünden aydınlatmaya bağlayacağım. Diğer tarafa hazırladım. Şu anda orası yanıyor zaten. Montajın devamında e, bitmiş son halini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar 307'mizin e, aynı 6 led bağlantısı tamam. İsterseniz devamında nasıl yaptığımızı söyleyeyim. Şuradan kabloyu aradan e, soketin içerisinden geçirerek şurada gördüğünüz tek damar kabloyu buradan yukarı tavandan görünmeyecek şekilde götürdüm şurada gördüğünüz tabanlanmasına bağladım şu e, sol taraftaki aynamıcı, aynamızı aynamızı şu da sağ taraftaki aynamızın tetik kablosu ben buraya sadece artıları getiriyorum şaseleri direkt aracın üzerinden aldım e, direkt artıları buradan bağlayıp şasayı verirseniz en azından burada kablo kalabalığı olmaz aynı şekilde zaten yanıyor işlem bu şekilde devamına bir bakalım Gördüğümüz gibi buraya bağladım kapatıyorum basıları bir şekilde söndü tekrar açıyorum aynı şekilde yanıyor oldukça güzel bir uygulama oldu uygulama hakkında merak ettiğiniz bir kısım olursa videonun altına yorum yaparsanız yardımcı olmaya çalışırım bizlere destek amaçlı sayfamızı e, takip edip videolarımızı beğenebilirsiniz herkese şimdiden kolay gelsin kalın